Alkartunga bu videoyu beğendiğin zaman Alkartunga çok mutlu olur. Beğenmez isen üzülür. Hem abone olup hem de videoya like atarsan seni çok sever. Tura Geldi Tura Geldi